soruyoruz. 3 faz asenkron motora yıldız üçgen yol verme havalandırma sisteminde bulunmaktadır olan 3 faz asenkron motorun yıldız üçgen yol verilmesine ait aşağıdaki şartları sağlayacak PLC programını yazılı set üzerinde gerekli bağlantıyı kurarak sistemi çalıştırınız. A start butonuna basıldığında K_M3 hemen ve bundan sonra 0.5 saniye sonra K_M1 kontak kontaktörleri devreye girerek motoru yıldız olarak çalıştırmaya başlayacaktır. Ve 5 saniye sonra K3 kontaktörü devreler çıkacak. Bundan da 0.5 saniye sonra K2 kontaktörü devreye girecek ve motor üçgen olarak çalışmasını sürdürecektir. C stop butonuna basıldığında veya aşırı akım rölesi açma sinyali verdiğinde motor duracak ve bu sinyaller kesinmediği müddetçe motor tekrar çalıştırılmayacaktır. Tamam. Şimdi yıldız üçgen yol verme ee, Devre abartılı bir devre Sıfır PLC problemi çıksın diye abartılmış ee, Normalde bir piyasi yıldız üçgen yol verme için kullanmayız Ama burada bizim setlerde yapmış olduğumuz ilk uygulamalar olduğu için Yıldız üçgen mantığında bildiğinizden dolayı bu size bir problem olarak piyasaya getirilmiş Üç tane kontaktörümüz var Hocam, Yıldız Üçgen'de neden kullanılmaz? avantajı? Yıldız Üçgen'de zaten değil, 3 tane kontaktör, 1 tane zaman veresidir. Bitti. Gerek yok. Gerek yok. Demek ki size devam ediliyor muyum? Yani onlar zaten startdan yol verici, Yıldız Üçgen yol verici. Hazır da vardır. Ondan sonra alırsın, takarsın. Şeyi değil yani. Çok e, PLC gerektirecek ekstrem bir iş yok orada. E, kontaktör verilmesin bir <gülüyor> nasıl biraz sayar mısın? K1. K1. K2 K1 K2 K3 gibi 3 tane benim kontaktörüm var. Bunlara zaman değerlendirirsek Iskarda bastığımızda ki bir K3 K3 Kağıt, kağıt, kağıt start, start K hemen girdi. Sonra 0.5 saniye sabit 0.5 saniye karşı Sonra 5 saniye sonra karşı çıkacak ve bundan da e, 0.5 saniye sonra karşı noktaya geleceğiz. Tamam. 5 saniye sonra mı? Evet. Evet. Evet. 05, 05, 05, 05. 05, 05, 0-5. 5 saniye sonra. 5 saniye. 5.95 saniye, saniye oldu. Evet. Tamam mı? K'ü çıktı. K'ü girdi. Ne kadar sonra K'ü girdi? 0-5 saniye. Yani aldı. K'ü çalışma odanı bıraktı. K devam ediyor. Neye kadar? Stop veya aşırı alacak. Şurada K2'nin görün K2'nin Şimdi her zaman sorduğum soruyu tekrar soracak olursak, devrede baştan sona kadar kalan eleman var mı sorusuydu bu. Devrede baştan sona kalan eleman görünüşte yok. Bak şimdi, starta bastığımız anda, starta bastığımız anda K3 devreye giriyor ama sonuna kadar gitmiyor K3. Ye. Evet. Ha, şu var, K1 var, ama başta girmiyor. K1 var, <gülüyor> ama başta girmiyor. Şimdi, şu aradaki zaman gecikmesine <gülüyor> 0.5 saniye. Bir butonu bassam, elimi çeksem ne kadar zaman geçer? Butonu <gülüyor> basıp <gülüyor> ve çekmez. Yani bu tona basmam ve çekmem yine en azından bir bir saniye olur. Öyle değil mi? Yani ben elimi bir saniyeden önce mi sonundan çekmem. Şuradaki her harekarda ben bu tona eğer çok hızlı basıp çekmeyeceksen bir operatör yapacak bunu. Yani adam geldi, motorla bu tona basacak, elini çekecek. Her harekarda yine en az bir bir buçuk iki saniye eli bu tonda kalacak bunu. O nedenle ben Kabiri, kabiri devrede kalıyormuş gibi düşünebilirim Başlamışlar. tamam Şimdi sıralı bir gidelim. Önye neyi çalıştıracağım? Kararşı çalışacağım. Setle setle yapalım yoksa... Hocam, yani, hocam bir yani, şey sorayım mı? dediniz hocam şimdi... Ee... Onu kalmış baştan sonra kalmış gibi düşünebiliriz diye. Şimdi bunu ama normal bir devre derowerati, bilgisayarlı sistemlerden de üzerinden kontrol edilecek ne olur? Hı, hmm. şey şeklinde diyor. Bir operatör panelden bastı. Yani, tamam mı? Operatörden panelden basarsa elbette olmaz. Operatör panelden basarsa olmaz. Normal bir motorsa dediğin doğru. Ama bir operatör paneli üzerinden ki onlar şeydir, Veriyorlar ve biter onda işi. Şey. Anlık veriyorlar da orada olmaz. Ama bu son olarak üç nedenim <gülüyor> Dediğim gibi zaten şu zamanlar çok ekstrem, yıldız işi için çok olam dışı şeyler zamanlar. İlk etapta şeyi çalıştıralım. Kavuşu çalıştıralım? Kaçış çalışalım? Sen ve setli mi gidelim mi? Yürüyelim mi gidelim? <gülüyor> <gülüyor> set ve setli mi gidelim? Sen ve Mali piyaslı iş yapıyoruz. Star kalsın. Star gelse. K3'ü setlesin bir, bir Tamam mı? Daha sonra setle setli, setli çalışıyorsa, daha sonra K3 P37 gibi bir zaman verirse devre alsın ton. Karşılaştırma kontakları konusunda zayıfsınız, o nedenle burada karşılaştırma kontakları olarak çizeceğim. Emin evet işte dizmişiniz bir sürü abi biraz karşılaştırma kontakları e, üzerinde çalışalım. Sonra ne olacak? T37 Büyük integer Kaçtan? 05 05'ten yani? 5 5'ten büyükse Niye çalıştıracak? K1 K1 K1 çalıştıracak. Zeknetil mi bunu? Evet. abi 1-3 setlettik <gülüyor> tamam. tamam mı? burada şunu da yapabilirsiniz setleme yerine setleme yapmasak da olur öyle bir setsiz yapalım, niye? çünkü eğer bu setli çözecekseniz t37'ye eşit intici meşidi kullanabilirsiniz burada nasıl olsa setli musun? meşidi gördü setledi 6-7 daha olsa seti sürdürecek evet. Öyle değil mi? Evet. Yani şu pavuk yerine sette şunu da kullanabilirsin. Ve feodisiyeti nasıl olsa 5'i görecek o evet. Oraya nasıl beş 0, 5 verdik hocam? dedik. 0-5? Feodisiyenin kaç? Ha, tamam. 100 değil mi? Oraya... 1-1 sayede 10. <gülüyor> tamam mı? Tamam. Bunu da çarparsam 5'tir. Şimdi bunu seti kavrayayım. Şimdi <gülüyor> ...tabiri çalıştırdık. Tamam mı? Tabiri çalıştırdık. <gülüyor> Ondan sonra ne olacak? Beş bir... 55'te... 55'te... 500. 55'te genel çıkacak. Öyle değil mi? T37... ...kağıt sette mi <gülüyor> Evet. Eşit... ...intijer... ...kaçta çıkacak? 55. 55'te. 55'te gördüğünde. K3'ü Resetle 1 bitir. Resetle 1 bitir. Reset basmaya devam eder. Yani, Gerek da, olabilir. Olabilir. Evet. Reset basmaya devam eder. Sürekli Burada starttan elimizi çektiğimiz için 5.5. saniyede Burada devamlı reset bastırmanın bir halimi yok. Demek istediğimi hatırlayamıyor muyum? Yani tabi o işlemi götürüp yaptırmanın bir şey yok. Yere yok yani. Reset arttırdık mı? Attırdık. Bu da şöyle bir sıkıntı çıktı karşımıza. O reset attığı zaman O reset attığı zaman K3 T30'in devreden çıktı. Öyle değil mi? Evet. T30'in devreden çıktığı için K1 devir dışı kaldı. Öyle değil mi? K1 devir dışı e, kalırsa da, yürüyüler, da yürüyüler, sistem çalışmaz. Şimdi Neyi bilmeyelim burada? K1 şunu yürürler, şunu kordon diyoruz. Şunu. Evet. Şu Aç. Oo. Yani, evet. Tamam. Bunu kabili e yürür. Karşı dereden çıksa da zaman ölçüsü derede kalıyor sürdürüyor. Evet. Tamam. mı? Ondan sonra nereye geldi? 5.5, 60 saniye geldi. Aydi geldi. T37. İçit içi. 60 olduğunda K2'yi Set diyelim K2'yi bir bit devreye gizelim Tamam mı? Bundan sonra çalışmışmış yukuruyor Şimdi Mila toparlayalım Start topla bastık Dediğim gibi Burada normal ee, hani mühürlemeni devre yapacaktık ya set ve set kullanmasıyla. Evet. Mühürlemeni devre yaptığımız zaman mühürlemeleri k yapabiliriz. Niye? Çünkü 05 saniyeden önce zaten adam elini çekmeyecek. Demek istediğim mantığı biliyor musun? Ama set ve set yaptığımız için öyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz şu anda. Start avansın K3 setleri, k zaman ünlüsü devreye aldı. Zaman ölçüsü saymaya başladı. 05. saniyede K1 devreye girdi. Tamam mı? 05. saniye ve devreye girdikten sonra yine saniye devam ediyor, 55'te K3'e reset attırdı. K3 e buraya açtı ama K1'in büyülemesinden dolayı 2.37 e süre saniye devam ediyor. Daha sonra 60'a geldiği zaman da K2 devreye. aldı. Şimdi burada beni bunu durdurmam lazım. Öyle değil mi? <gülüyor> Neye durduracağız? Stopla veya aşırı ödü projesiyle. Hadi şunun hepsini şey yapalım. Aynı mantıkla yapalım. Eşit Integer 5 diyelim. Buna da set diyelim. 1 bit olsun. Aşağıdakiler Aynı mantık. Demin ki çalışır mıydı? Çalışır mıydı? yok. Tamam. tamam Ne zaman reset atacağız? Stolu bastığımızda zaman. Veya Aşır akım açma verdiğinde Resetlenecek Q örneğin kaç bu? Q 0.1 değil mi? Hepsini resetlesin diyor. Basıp reset 4, Basın, 4. Rese 4. <gülüyor> olmayacak mı? 0.1, 0.2, 0.3 var. Hmm. Tamam 3 tane. Ne oldu? Basıp resetledi. Tamam mı? Resetleyince şu geri ışık aldı. Tabir devre ışık aldı. Zaman ölçüsü devre ışık aldı. Süreyi sıfırladı. Ondan sonra bu set basamıyor, bu set basamıyor, bu set basamıyor en sonra reset bastı kaldı Bu mantıklı bunu yapabiliriz Heh. Hocam, sen bir şurada ee, Tamam, bir daha çevrimde mi olur? Mi? Hani şurada K1 resetlenmeden şey mi oluyor şurada acaba? Burada mı? Hani üstteki kapalı kontağı, açık kontağı var O şu anda kapalı olacak o zaman Tamam Fark eder mi bu? Şey, sinsive'yi takip, e, döngüyü takip edelim mi? Bak şimdi, gelme Karık çalıştı, burayı kapadı. Bu çalıştı mı? Evet. Bu zaman sahneye başladı mı? Şu anda bu çalışıyor. Sahneye yukarı doğru sayıyor. Geldi, şu işlemler oldu. Sen şuradaki kağıt, şu resetliydi. Anı soruyorsun. Tamam. Yok hocam stopa bastığımız zaman. Stopa bastığımız zaman kümbür resetliydi mi? Evet. Bunun sıfır mı değeri? Sıfır. Evet. Sıfır olunca açtın buraya. Açtım. Açtım. Aç. Tamam. Eğer şeyi sorarsan, karşı reset olduğu yeri sorarsan da döner ki sonraki döngüde. Yine, bir döngüde, aa bu sıfırdan açtın, tamam mı? Ama bir aşağıya iner satıra, öyle gitmiyor mu yazı? Tamam, evet. bunun değeri bir der, kapalı der, yine sayfasını sürdürür, kesinlikle yapmaz orada. Kaç kal? O zaman bir var ya, oraya kavga işleyememiz. D, yani sembolik adresleme yaparsak onlara da uygulayacağız, buna k adre versin, 3 tane versin. Yani onun sembolik adreslerini gösterdiyesin. Adres tablosu var. İsimlerini böyle verip adresleri siz atayabilirsiniz. Başka? <gülüyor> tamam